yok. Hanımlarda da olabiliyor, beylerde de oluyor. Tabii. Çocuklarda oluyor mu diye soralım hocam. Çocuklarda, çocuklarda bu daha e, basit horlama, apnetsiz genelde görüyoruz ama onlarda da olabiliyor. Ama onlarda en çok sebebi genelde bademci ve geniz eti dediğimiz onlar büyümesi sonucu olan bir şey. Ve bunlar alındığı vakit çocuklar hızlı bir şekilde şey diyorlar yani. apnesi ve horlaması her şeyi kurtarıyor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 Şimdi burun eti dediğimiz var ki yani hastalar bunu söylüyor ama burun eti... Yani, Nedir böyle nasıl kendiliğinden doğuştan diyorlar, sonradan olur mu? Korkama şekli geçti. Evet. Herkesin bir et yapısını burada dediğimiz. Evet. Konka dediğimiz iki şey var. Burada toplum iki şeyi karıştırıyor. Polip dediğimiz yabancı yani burun olmaması gereken mukosanın aşırı büyümesi sonucu oluşan evet. bir yapı.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 Ve alerji olmayan insanlar da yine İşte Biz bunları ne yapıyoruz? Ee, birkaç yönteme, radyo frekans denilen bir yöntem var. Yakma. Veya depreter yöntemiyle içini oyup küçültme. Veya kırma. Veya eski yöntemlerde işte keserek küçültme. Ama hiçbir zaman bu konkaların kökünden kesip çıkarılmaması gerekmektedir. Çünkü orada bir görevi var, vasifesi var. Bu sefer biz bunun...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 Ama sonrasında yine büyüyecek, yine şikayetim artacak diyen izleyicilerimiz oluyor. Sonra diyorlar ki, hocama gittim, burnetimi almıştı, yine şikayetim başladı, yine çıktı. Yani bunun dişi serki oluyor mu? Ee, o polit dediğim <gülüyor> şey, o, o, o alerji oluşan et hariç, o tekrarlayabiliyor mu? Burnetini, o zatöfekans, ısıtarak küçültme yöntemi var. Bu, tarz, bu e, tekrarlama şansı var. Ama bir de içini oyar, debildir dediğimiz yöntem var ve o teplitir yöntemde. yani aynı bir patlıcan kurusu bir nasıl az, için o küçük müçüşüyorsa de için oyarak boşaltarak öyle küçülmesini sağlıyor. Bu böylece korunmuş oluyor dış cephe. Ve bu korunduğu için yine havayı nemlendirmesi, hissetmesi, temizleme görevi fonksiyonu görüyor. Şimdi size gelen danışanlarınız diyordur ki hocam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 E, işte, fotoğrafı getir, bir cep telefonu ben bu kişiye benzemek istiyorum e, diyor veya bu böyle burun normal mi peki bu hocam yani Pek herkesin normal. kendine <gülüyor> Asıl, uygun bir yüzü evet, evet şimdi günümüzde şöyle bir şey var plaza kızı deniriz veya nişantaşı kızı dediğimiz bir durum tablosu oluştu yani. Yani, açalım onu biraz hocam e, yani e, aynı tip mi Yani aynı bir bu, kavisli bir burun Evet. Kalkık bir burun veya dolgulu dudaklar, plaza, nişan taçı kızı ve plaza kızı deniyor. bir şey olur. Asya insanın yüzüne uzun bir yüz, buruna ve kavisli burun gitmez. Ona düz bir burun gider. Yani Helenistik bir burun dediğimiz Roma heykellerinde gördüğümüz bir burun daha güzel gider. Daha yuvarlak bir yüzle, daha belki oval daha düz ama bu kişinin değerlendirilip üzerine kişiyle yorumlaşıp bak bak şimdi hangisi olabilir? Bazen hastalar geliyor